Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tom'la konuşmayacağım. Bir önceki videom çok izlendi. Sevdim bunu. Arkadaşlar bugün gene korkunç bir şey. Korkunç. Korku adamıyım ben. Bugün Scary Teacher oynayacağız. Scary Teacher korkunç öğretmen. Tabletimde yüklü bu oyun. Arkadaşlar ilk defa oynayacağım. Ee, hiç oynamadım. Biliyorum oyunu. İlk defa nasıl oynandığını falan hiç bilmiyorum. Görevler nasıl bilmiyorum. Şimdi. Bu videoda ekran kaydını çok göreceksiniz. Ekran kaydı geldi. Şimdi bakın görüyorsun. İlk defa giriyorum. Kabul ederim. Skurit Teacher 3'te. Şöyle açtık. Şimdi. Burayı geç, geç geç geç. %100 oldu. Ses geldi. Skurit Teacher burada. Yeni uyanmış. Günaydın, Mr. Teacher. Evet, gazete gelmiş. Şimdi evine gireceğiz. Biz. Evine girelim. böyle dönebiliyormuşuz. Buna basınca kapı açılıyormuş galiba. Böyle de tamam. Şöyle oynayacağım. Kapıyı döndür, ekran döndrem koyduk. Gazeteyi aldık, üstüne koyduk. Tamam, gidiyoruz. Gidelim. Gittik. Şimdi ne olacak? Scar Teacher geliyor. Tipe bakayım. Aa, gazete okuyacak. Al gazeteyi. Hop eline yapıştı. Eli kanadı. Yazıklar ya. O iznı fırlattım. Şurada da pasta parlıyor. Üzüldüm Scar Teacher'a. Korkunç bir Aa, tipimize bak aynı bana benziyor. Hadi devam edelim. Mısır geveği güzel. Mısır gevreğini severim. Ben de severim. Korkuç öğretmen de seviyor. Severim. Tamam. Götür. Koy. Tamam koydum. Heh biz geliyoruz. Şöyle. He. Arkadaşlar. Hırsız aleti aldım. Hırsız aleti alıp açtım kapısını. Buralar neler var? Tamam şeyler yok. Şöyle açalım kapıyı. Nerede? Nerede? Mutfak koydu. Burası mutfak mı? Heh, mutfak. Burası mutfak. Ha şimdi o oh, kalkma sigara içiyor. Şimdi bunu alacağım. Çorba dolduracağım. Çorba değil, mısır gevreği. Şöyle acı sosu da alalım. Seni yakacağım sigara içiyor. Şöyle. Ha tuz koymak yeterli değil mi? Dur. Oğlum geldi. Hocam! Hocam bırakın beni hocam. Hocam götünüz iyi hocam. Hocam git. Hocam! Hocam götün iyi hocam. Hocam götün Kaç kaç kaç kaç kaç. Hocam ne biçim eviniz var ya? O oh, kapıyı bileç. Tamam. Şimdi Skaritz içeriye gireceğiz. Yok, ye, ye. Ya tuzak attım içine, tuzak attım. Yuh, 200 kafana dikme. 200 kafana dikersen öyle o oh, geber. Bu ge o ha sansüllerimi kustup etsin. Neyse, bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü bölüme geçiyorum. Şimdi geçelim, bu da son bölümümüz olsun. Abi sıkıntıcım. televizyon iziyor. Televizyonu çok seviyorum. İzle bakalım, izle, izle, izle. Tamam. Ne diyor? Mr. The TV. Tamam. Televizyonu bozacağız, televizyonu bozacağız seni. Terbiyesiz öğretmen. Sen bizi kovalıyoruz. Benim kovalayan tele. Aha. Yok oyun kapandı açıldı. Şaşıyiverdim. Şimdi çekiş. Televizyon çekişle kırılacak. Neyle kırılacak? Şimdi bu ne? Yok buna gerek yok. Dön dön dön dön dön. Buraya gidelim. Şurada aslında gidelim. Ha, televizyon burada. Yok televizyon burada değil. Televizyonu bulamadım. Evet i̇şte, tamam. Üst katta tamam. Üst kattayız. Mutfak, mutfak da çekilşon Şuraya bir gir onu. Televizyon mu? Burda Bu odada mı? Bir de bu odada mı? Ne oluyor? Burdan sekiyor. Ah çekici buldum. Hem bak Aldım. Aç bakalım. televizyon? Aha burda! Kır televiziyonu. Kac kac Hocam çok özür dilerim. Camdan kaçacağım. Hadi görüşürüz hocam. Hocam. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Eğer he, şimdi skarletiçil görene kadar şunu söyleyeyim. Arkadaşlar eğer böyle oyunlardan Red Bull çizim oyunları ve en çok da Tom eğer bu videolardan daha çok istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı özellikle bildirimleri Çık diye açmayı unutmayın. Çünkü gidiyor. Uzattı mı? Tamamdır. Aha girdi. Girdi televizyon odasına. Gidiyor. Aa gördü televizyonu. Tipavar. Özür Ama kırdım. Ben kırdım. Ben kırdım. üzgünüm dün. Evet arkadaşlar, leveli bitirdik. Daha çok scarlet teacher bölümlerinden gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve kanal like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bye bye. Bye.